Kalek Allah'ta aleyh el Falqa, seyim denir. Küfür ve imanı Allah mahkum kattır, akıl sahiplerini diyebiliriz. El Falk, küfür ve imandan seyim olarak yarattı. Mehatab'ın ve emir onun ve neha onlara hitap etti, onları emretti ve yasaklanması gereken şeyleri nehi etti ve bundan sonra kefere men kefere inkar eden kişi inkar etmiş oldu. Ve ruhu, onun inkarı ve cuhuduhu hakka, hakka karşı çıkması bir hızlâni illâhi teala allah Teala'nın Teâlâ'nın ona hızlanı ile oldu. Bu hızlânin altını çizelim. Tekrar döneceğiz. Hızlâ. Ve amene men amene fiiliği ve ikrarı ve tasdikliği bıtefiği Allah Teala iyya ve nusretihi hi lehu ve amene min amene iman eden ki iman etmiş olduğu fiiliği fiiliyle ve ikrarı ikrar ile ve tasdikliği tasdiki ile bıtefiği Allah Teala iyya hu Allah kaydan ona fiiliği desteği ile ve nusretihi hi lehu yine onu da desteklemesi ile burada şunu anlatıyor değerli arkadaşlar. Allah-u insanları yaratıp onlara iyi ve kötüyü emrettiğinden sonra bir kısmı e, iman etmiş oldu. Bir kısmı da inkar etmiş oldu. Bu bir olgu yani. İnsanların bazıları iman ediyor. Bazıları inkar ediyor. Şimdi inkar eden kişi ve kefere men kefere ve inkar ve cühüldürün hakkı ve hızlâni teala âlâ e, inkar etmesi Allah'ın ona hızlanı iletledi. Hızlan. Ve i̇şte, amene men amene bi fiilih ve ikrarihi ve tasdikihi biter fiilillahi teala iyyatı. İman eden kişi de fiili, ikrarı, tasdik iman etmiş oldu. Bu da allah Teala'nın Teala'nın ile iletledi. Şimdi zaten alt alta gelmiş metinde de hızlan ve tevfik. Tevfik biliyorsunuz allah Teala'nın teşvik etmesi, desteklemesi anlamında. Hızlan da e, kötülüğü tercih eden kişiyi fiiliyle kendi haline bırakması anlamında. Şimdi şöyle düşünelim, bir kişi bir iyilik yaptığı zaman ona en az on katı sevap verilmesi Allah Teala tarafından duyurulmuş. Dolayısıyla kişi biliyor ki ben bir iyilik yaparsam en az on sevap alırım. Ama bu 70 katına 700 katına sonsuz şekilde Allah bunu artırabilir. İyilik yapıldığı zaman bire bir değil de bire ondan başlayarak artma ihtimali var. Bu da o kişiye Allah'ın bir desteği, tevhiki, teşviki. Ama hızlan tarafında kişi kötülüğü tercih ettiği zaman kötülüğü yaptığı zaman Allah onun kötülüğü yapmasını istemez. O kişi kötülüğü tercih ettiği zaman onun fiiliyle baş başa bıraktığı için o kişinin neticesinde iyi kötülük istediği anda o kötülüğe karşı defterine de bir kötülük yazılmış oluyor. Amelde karşı bir kötülük yazılmış oluyor. Bu da Allah'ın adaleti gereği. Yani Hizlan allah Teala'nın o kişiyi yaptığı kötülük fiiliyle baş başa bırakması demek. E, kötülük problemi konusu da var biliyorsunuz. Dünyada niye kötülükler var, Allah niye engellemiyor gibi sorular da sorulabiliyor. allah Teala arkadaşlar, insanlara akıl vermiş ve insanların kötülüğü engellenmesini sünnetullah olarak ortaya koymuş. Dolayısıyla bir yerde bir kötülük varsa, elimizde, dilimizde, hiçbir şey yapamıyorsak, vicdanen rahatsız olarak Kötülüğe Müslümanların emrebil mağruf, nefif, anil hünkar bir vazifesi var. İnsanların kötülüğü durdurması gerekir. Şimdi e, Oysa öyle yapmayıp, yani işte hırsızlık yapan kişiyi Allah taş etsin, işte e, kötülük yapan kişiyi, zulmeden kişiyi Allah taşa çevirsin gibi tüm cezaları Allah'tan beklemek, dünyada imtihan olmasın demek anlamına geliyor. Yani her iyilik yapan bir kese altın bulsa, her kötülük yapan da taşa çevrilmiş olsa, o zaman dünya dediğimiz yerin bir anlamı kalmaz. İmtihan, e, sınama, insanın kabiliyetini ortaya çıkartması dediğimiz bu imtihanın bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla e, inkarı, küfrü, şirki, kötülüğü seçen kişi seçtiği zaman kendi ile onun meydana gelmesinde Allah yaratıyor ama o kişiyi fiiliyle baş başa bırakıyor. Onu teşvik de etmiyor. Ona e, yaptığından çok ağır yük de yükleniyor. Bir kötülük istediği zaman bir kötülüğe karşı bir kötülük. Amel defterine yazılıyor fiiliyle baş başa bırakması anlamında bir hızlan. Tevhik ise desteklemesi, teşvik etmesi. Akrıce züriye de Adem ünsülbihi <gülüyor> i̇şte Allahu Teala Adem aleyhisselamın sülbünden neslini çıkarttı ve sonra c aleyhüm sonra onlara akıl bahşetti ve ha tebuhum onları hitap etti ve emravum bil imani iman etmelerine emretti ve nehahum anil küfi inkar danda nehiyette, inkilden uzaklaşmalarını istedi. Egaru lehu bir ruhu Ve yani Allah Teala onlara idam edip imanı emredip küfürü yasakladıktan sonra, onlar egaru lehu bir ruhu Allah Teala'nın Rabb olduğunu sen bizim Rabbimizsin mısın bunu ikrar ettiler. Ve kâne zâlîkeminhum imanı, işte bu onlarda iman olmuş oldu. Onların imanı bu şekilde yansımış oldu ve föhüm, onlar işte, yûledûne alâ fîkel fıtratı, işte, fıtratı üzere dünyaya gelirler. ve men kefere bâde zâlike, kim işte dünyaya geldikten sonra inkâr ederse, ve kad ve gayra beddeyle değiştirmiş işte başkalaştırmış olur, e, tebdil etmiş ve değiştirmiş olur. ve men âmere, kim de iman etmiş olursa, ve saklaka tasdik etmiş olur. Fakat tebete aleyhi verdiği o söz üzere sabit olmuş. ve vermek devam etmiş olur. Şimdi demek ki arkadaşlar burada Eres de bir atıf var. E, ruhlar haliminde bize Rabbimizin rubuviyetini kabul etmiş halde e, orada Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere buradan e, benim anladığım kadarıyla insanlar dünyaya geldikleri anda Buna, yani inanmaya meyilli olarak, iyilikleri meyilli olarak dünyaya geliyorlar. Dünya geldikten sonra bu fıtratlarını bozmazlarsa, fıtratlarını değiştirmezlerse, o fıtrat üzere devam ederlerse, o fıtrat onları zaten doğru dine götürmüş olur. Ama fıtrat bozulduğu zaman, fıtrat kişilik bozulması gibi, bozulduğu zaman o kişi zaten yoldan da çıkmış oluyor. Burada şuna dikkat edebilirsiniz, yani küçük çocuğunuz veya sayı, kardeşiniz veya varsa, Küçük çocukların yalan söylemediklerini, çok riski durumlarda bile soğuduğu zaman çocuk yalan söylemediğini, hemen gerçeği şıp diye söylediğini görürsünüz. Fıtratında daha yalan yerleşmemiştir. Yani yanan zamanla mekanizma savunma olarak gelişir çocuklar. Daha fıtratı bozulmadan yalan söylemediğini, çok açık sözlü olduğunu, dürüst olduğunu görürsünüz. İnsandaki bu fıtrat korunabilirse, insandaki bu temel fıtrat insana işte iyiliğe, güzele, iyi hayıra götürecek bir fıtrat. Böyle hiçbir âdenin خلقi alel küfri ve alel imani. Böyle hiçbir zorlamadı. Mecbur etmedi. Ahaden hiç kimseyi min خلقi hiç kimseyi Allah zorlamadı. Alel küfrü inkar etmeye ve la alel imani veya iman etmeye zorlamadı. Ve la halakuhum min el Onlara mümin veya kâfir olarak da yaratmadı. Belakin halakuhum eşkasan fakat onları eşhasan, şahıslar olarak yarattı. İşte kimlik sahibi birey dediğimiz, herkesin kendine özgü nasıl parmak izi varsa, herkesin nasıl kendine özgü e, ses e, varsa, retinası varsa, e, bu şekilde dünya gelen her bireyde bir şahıs olarak dünyaya gelmiş oluyor. Dünyaya geldikten sonra fıtratını koruyabilirse, bunu muhafaza edebilirse, o fıtrat onu iyiliğe, imana, güzelliğe götürüyor imanı ve küfür küfrü fiyalül ibadih. İlk, iman ve küfür kulu fiilidir. Nasıl e, tüm fiillerimiz var, bu fiillerimiz içinde iyilikler, kötülükler varsa, bu fiillerin kapsamındaki iyi olan iman da, kötü olan küfür de, kişilerin fiili. E, kişi tercih eder, imanı da küfür de. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz, bir önceki cümleyle, Allah kimseyi mümin veya kafir diye yaratmadı. İman veya küfür dediğimiz fiil kişinin tercihi ile olan bir durum. Dolayısıyla ikisi de iman da küfür de ibadet ibadî kulun fiildir. Ve yalemullah Teala ale men yekfuru fi hali küfrihi kafiren. Ancak şunuda bilmemiz gerekiyor: yalemullah ta ale Allah ta bir ilim sıfatı var. Allah bilir men yekfuru fi hali küfrihi kafiren men yekfruh kafir olanı, inkar eden kişiyi, fi hali inkar halinde iken kafirel, kafir diyebilir. ve iza amene, o kişi iman ettiği zaman, minbade zalike, bundan sonra iman ettiği zaman, alimehu mü'minen, onu mü'min diyebilir. fi hali imanihi, mü'min ettiği zamanki iman halinde mü'min diyebilir. ve ehabbehu, o kişiyi sever, Gayri en yetegayyere ilmuhu ve sıfatuhu durumda e, Allah'ın ilminde ve sıfatında herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Burada şimdi tefekkür eder düşündüksek üzerine şunu söylüyor. Allahü Teala kafir olan kişiyi, müşrik olan kişiyi kafirken, müşrikken kafir veya müşrik diyebiliyor. Bu kişi daha sonra tercihini imanına kullandı, iman etti. İman ettiği zaman da o kişiyi iman halindeyken mümin diyebiliyor. Mümin diyebildiği zaman da ona muhabbet ediyor. Onu seviyor. Ondan razı oluyor. Bu durumda Allah'ın ilminde veya sıfatında herhangi bir değişiklik olmuyor. Değişiklik nerede? Değişiklik kulu fiilinde. Önce kafirde, sonra müslüman oldu. Yani Hazreti Ömer'i düşünelim. Cahiliye dönemindeki durumu belli. Daha sonra iman ediyor. İman ettikten sonra Allah ondan razı oluyor. Hazreti Ömer diye hepimizin örnek alacağı örnek bir şahsiyet meydana gelmiş oluyor. Bu durumda değişikliklerde, nerede? Hazreti Ömer'in şahsiyetinde yani tercihlerinde önce cahiliye döneminde bir tercih vardı. O tercihi terk etti, Müslüman oldu. Daha sonra Müslüman Hazreti Ömer diye onu tanımaya başladık. Dolayısıyla kişiler iyi olurlar, kötü olurlar, e, mümin olurlar, kafir olurlar, mümin kendinden çıkarlar, iyi, ederler. bu durumda kişilerin illerinde bile olabilir. Ama allah Teala her bir halinde ne ise onu o halinde biliyor. Bu durumda Allah'ın ilminde artma ve eksilme olmuyor. Şimdi bunu niye belirtiyor arkadaşlar? Şundan dolayı belirtiyor. Biz genelde e, duyurganlarımızla, insani bilgi e, kaynaklarıyla aldığımız bilgiler sebebiyle mukayese ederek e, diğer şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Bize göre örneğin diyelim, şu anda meşhur bir sanatçı var diyelim. O meşhur sanatçı şu an Müslüman değil. E, haberlerde işte şu meşhur sanatçı Müslüman oldu diye haberlere düştükten sonra e, biz öğreniyoruz o kişinin Müslüman olduğunu, bizde bir bilgi artması oluyor. Biz o kişiyi daha önce Müslüman değil, Hristiyan diyebilirken haberlerden öğreniyoruz ki o kişi Müslüman olmuş. Bizde işte x kişisi Müslüman oldu diye bilgide bir artma meydana geliyor. Bilgimiz artıyor, bilgimiz değişiyor. Bu insanlar da olabilir, insanların bilgisi artar değişebilir ama Kulların fiili ne olursa olsun Allah'ın ilminde bir değişiklik artma eksilme olmaz. Çünkü insanların ilmi zamanla kayıtlı. Dakika, saniye, gün, ay, yıl e, zaman kapsamında olan şeyler. Oysa allah Teala gelmiş geçmiş veya gelecek açısından e, konumlandıramayacağımız zaman üstü bir yaratıcı. Dolayısıyla zaman dediğimiz şeyle bizimle alakalı. O yüzden kulların fiillerine değişiklik olabilir. Bu değişiklik kulların fiilindedir. Allah'ın... İlminde veya sıfatında bir değişiklik olmasın. Min gayri en yetegayyara ilmihû ve sıfatuhû. Ve cemiyy-i ortef <-ibadi> kulların fiillerinin hepsi. Nedir bunlar? Örnek veriyor. Minel hareketi, <gây> bir şey yapması ve sökûnü yapmaması. Kes durum, kişilerin tercihidir. Halil <gülüyor> hakikati, hakiki olarak kişileri tercihidir. Yani buradaki halil hakikat şunu ifade ediyor. Biz bunu itibari olarak demiyoruz. Hakikaten kişi hareket bir, bir fiil yaptığı zaman kendisi yapıyor. Yapmadığı zaman da yine kendi kestiğiyle yapmıyor. Bunu şu örneği verebiliriz. Örneğin sabah namazını düşünelim. Sabah ezanı okundu, yatağından hareket edip kalkabilir. Veya hiç hareket etmeden yatakta kalabilir. Her iki durumda da kişinin kesbinden kaynaklanıyor. Kesinlikle rehininden kaynaklanıyor. Veya kişi cinayet işler, cinayet eder, hayır hasenat yapar, hak etmez hangi ise. Yaptığı bu fiiller hakikaten onun kesbi. Yani e, Allah tercih ettiği yaptırıyor anlamında bir durum yok. Hakikaten onun kesbi. allah Teala halibuha allah Teala ise onun o tercihini yaratmış oluyor. Kişi kesbettiği zaman allah Teala halibuha o fiilin yaratılması da Allah'tan kaynaklanıyor. Hayrın ve Allah'tan olması bu anlamda. Vehiye kulluha. İmşiyetihi Allah'ın mesiyetiyle ve ilmihi ilmiyle ve kaza'yi ve kaderi Allah'ın kazası ve kaderi kapsamındadır. Yani insan bir fiil tertibi eder. Allah da onu yaratır. İşte bunlar hepsi Allah'ın mesiyeti, iradesi, ilmi, kazası, kaderi kapsamındadır. Ve taatü kulha iyiliklerin hepsi makanet vacip bir emr-illah'i teala Allah Teala'nın emri ile vacip olur. Bu taatla iyilikler ve bir mehabbeti, Allah Teala'nın bunlara muhabbeti vardır. İster yani yapılmasını ister sever ve bir rızaiyi yapılmasından razı olur. Ve ilmihi Allah'ın ilmi kapsamındadır. Ve şey değildir. Yani Allah Teala'nın iradesi kapsamındadır. Ve kaza-ihi kazası ve takdiri kapsamındadır. Ve meâsî kulluha tüm günahların tamamı bir ilmihi günahlar da Allah'ın ilmi kapsamında. kaza kazas kapsamında ve takdiri, takdiri kapsamında ve meşiyeti, iradesi kapsamında la bi mahabbetihi fakat yani günahlara Allah'ın muhabbeti yoktur. Vela bir rıza günahlara rızası da yoktur. Vela bir emri, günah yapılmasında emretmez. Burada ayrım yapılan olay şu. İyilikler konusunda Allah iyiliği emreder, yapılmasını ister, yapılmasını teşvik eder, yapılmasına muhabbeti vardır, rızası vardır. Bunlar da Allah'ın ilmi, iradesi kapsamında gerçekleşir. Günah dediğimiz şeyler de, Allah bunlar bilir, Allah'ın ilmi kapsamında olan şeylerdir. Aynı kişi bunu tercih edip, kesbiyle meydana çıkıp yapıldıktan sonra bunlara Allah bir muhabbeti olmaz, bir rızası olmaz veya bunların yapılmasına bir emri olmaz. Evet. Perihan, dinliyorum. En hocam sanırım bu okuduğumuz metnin geçtiğimiz haftadan farklı değil mi? Böyle. Diğer metne ilerleyen sayfalarına ben baktım. Hareki hatası vardı. Yani matbaada basarken basit hatası olmuş. Zor ha, olmasın. Canım. metni açtım. İki Peki size... hocam bunu sisteme yükleyebilir misiniz? Tabii tabii. Ee, sayfasında Web Sayfasında var. İndirebilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Vel enbiya üh vesselam, peygamberler Salat selam üzerinden olsun, küllühüm hepsi münezzehüne anisagair vel kebair, küçük günahlardan, vel kebair büyük günahlardan, vel küfr, vel kabaih, küfürden ve kabahatlerden münezzehtirler. Bir dakika arkadaşlar. peygamberler selat selam üzerlerine olsun hepsi. Küçük günahlardan büyük günahlardan, küfürden, kabahatlerden münezzehtirler. İsmet dediğimiz anlayış fakat fakat e kanaet mühüm zellat vel hatalya fakat onlarda zelle ve hatalar vardır. Şimdi arkadaşlar burada kastettiği peygamberlerde zelle ve hata vardır ama işte küçük günah, büyük günah, küfür, kabahat yoktur. Buradaki ayrım nasıl yapacağız? Ayrımı şöyle yapabiliriz. Ee, küçük olsun, büyük olsun, küfür olsun, kabahatler olsun, irade ile isteyerek gerçekleşen şeyler, amden, kasten gerçekleşen şeyler bu grupta. Zelli veya hata dediğimiz şeyler de kasıt olmadan gerçekleşen şeyler. Ee, dolayısıyla kasten, amden, isteyerek peygamberin küçük veya büyük günah işlemesi veya kabahat işlemesi Ayrılmış. Bunlar peygamberler e, bu açıdan ismet sıfatına sahiptir, korunurlar ama e, kasten olmadan, kasti günah işleme amacı olmadan e, ortaya çıkan şeyler de olabilir, hatalar. Bunlara da zemle diyoruz. Şimdi şunu örnekleyeyim. Mesela Hz. Musa aleyhisselam bir Kıddî'ye biliyorsunuz yumruk atıyor. Neticesinde ölüm meydana geliyor. Bir kişinin ölümüne sebep olmak için zemle mi diye sorabilirsiniz. Orada Hz. Musa aleyhisselam yumruk atarken öldürme niyetiyle fiilde bulunmuyor. Öldürme niyetiyle fiilde bulunmuş olsa o büyük günahla girer. Ama oradaki amaç yumruk atıp kaç tarafını acı çekmesini, ayrılmasını sağlamak veya acı çekmesini sağlamak. Yumruğu açtan, bu niyetle atıyor. Ama neticede ölüm meydana geliyor. Burada kaza ile yani ölüme sebebiyet vermek var. Bir amk yok, bir kast yok. Günümüzde de e, bu tür olaylar mahkemeye gittiği zaman e, savcı şuna bakıyor veya hatim, şu olaya bakıyor. Dolayısıyla inceliyorlar. O cinayet işleyen kişi kastenin cinayet işledi, hata en işledi. Kasten işlediyse cezası ayrı, ayrılıyor. E, hata en işlediyse ayrılıyor. Peygamberler de hata en. Böyle e, olaylar meydana gelmiştir diyor peygamberlerin hayatlarında. Bunları da zelrediyoruz. İşte, Hz. Musa'nın kutluyorduğu mesele. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın görev yerini terk etmesi. Hazreti Yunus Aleyhisselam'da ben tebliğ ettim, beni dinlemiyorlar. Benim burada görevim yok diye görev yerinden ayrılıyor. Ama peygamberler emir verildiği zaman bir yere giderler, tepki ederler. Emir verildiği zaman hicret ederler. Emir gelmeden Allah'tan ayrılmaması gerekir. Emir olduğu halde Hazreti Yunus Aleyhisselam isyan ediyor deyip, Tebliğ ettiği zaman dinlemedikler için benim burada işim bitti, bunlar artık yola gelmez diye düşünerek ayrılıyor. Allah da ona uyarıyor, daha sonra evveliyor. Bu şekilde peygamberlerin hayatlarında kasti olmayan, isteyen niyeti taşımayan e, durumlar var. Habise suresinde peygamberimiz, sevgili peygamberimizle ilgili anlatılan olay var biliyorsunuz. Bir ama gelip e, soru soracağı zaman peygamberimiz de Mekke'nin ileri gelenlerine İslam anlatma arzusuyla onlara konuşmak e, gayretinde. Mekke'ye ileri gelenleri İslamiyet'i kabul ederlerse İslam daha hızlı yayılır diye düşünüyor. Onları anlatma amacıyla gayret ederken arka tarafındaki âmâya'nın ısrar de yüzünde eşitiyor. Allah da hemen uyanıyor. Ablese Suresinde. İşte buradaki durumda da Peygamber Efendimiz'in niyeti iyi aslında. Kötü bir niyeti yok. İler gelenler İslamiyet'i kabul edilirse İslamiyet yayılır diye düşünüyor. Yani arkasındaki engelli kişiyi aşağılama, Küçük görünür gibi bir niyet yok. Ama neticesinde e, kişinin kalbi kırıldığı için o amanı allah Teala ikaz ediyor, peygamberimiz de hatasını anlıyor. Dolayısıyla amden, kasten peygamberler günah işlemezler. Ama hata olarak kasti olmayan durumlar meydana gelebilir. Bunlara da diyoruz. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Habibu Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem Allah'ın sevdiği o abdülü kulu ve rasulü peygamberi ve nebi elçisi safi yuhu ve münakkahu seçtiği, desteklediği kişidir. Belem yabul saneme asla putlara tapmadı. Peygamberimiz asla putlara tapmadı. Belem müşrik billahi teala tarafı aynını kattı. Asla göz açıp kapayıncaya kadar bile putlara şike düşmedi. Verem yerdeki pisada ireten ve nerkevi ireten küçük veya büyük kına işlemedi. Asla böyle bir şey istemedi. Şimdi dikkat ederseniz paragrafın girişinde İsmet Sıfatı ile ilgili bir ilke koydu. Sonra Peygamber Efendimiz üzerinde bunu e, örnek olarak verdi. Peygamberimiz örneği. Allah'ın Habibi, Abdi, Rasulü, elçisi seçtiği, destekledik kişidir. O dönemde yaygın olmasına rağmen çocukluğunda, gençliğinde bile, Peygamber ön, olmadan önce bile asla tuttala asla şirke düşmedi. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bile böyle bir hataya düşmedi. Ben ve küçük veya bir günah işlemedi. Zaten işlemiş olsaydı İslam niyeti yaymaya başladığı zaman müşrikler savaşmak yerine sen daha önce şunu yaptın, bunu yaptın, şunu yaptın diye peygamberimizin davasını engellerlerdi. Zaten peygamberlere ismet verilmesinin bir amacı budur arkadaşlar. Eğer siz yüz kızartıcı bir suç işlemişseniz, herkesin bildiği bir günahınız varsa insanlar sizin sözünü de itmaz etmezler. Yani işte hocaya bak, kendi şunu konuşuyor, dediğini yapmıyor. Diyorlar ya günlükte, peygamber efendimiz de eğer öyle bir günaha kusuru yanlış olmuş olsaydı sen bunu yaptın değil, peygamberimizin davasını çürütmeye çalışırlardı. Böyle bir durum olmasın diye Allah peygamberleri koruyor. Nasıl koruyor? Mesela hadet-i İbrahim, Yusuf aleyhisselam, Zürehâ'ya yaklaştığı zaman, meylettiği zaman, meyletme niyetine girdiği anda Allah'tan direkt bir ikaz geliyor, allah Teala hemen uyarıyor ve ee, Yusuf Aleyhisselam'da dönüş yapmış oluyor, ondan sonra da Rabbine sığınıyor. Yani ben hepsini hemize çıkartmam, Rabbim beni korur diye. Bu açıdan peygamberleri Allah koruyor. Ve eftalül nasi, Ba'den nebiyyine, Aleyhisselatü Vesselam, peygamberlerden sonra insanların en faziletleri Ebu Bekir Sattdik, Hazreti Ebu Bekir, Hümme Umer bin Hattab, sonra Ömer bin Hattab, El Faruk, Hümme Osman bin Affan, sonra Osman bin Affan, Zündürey 2 Nur sahibi işte Peygamberimizin kaza üzerinde. Cümme Ali bin Ebi <gülüyor> Talib, <gülüyor> Murtaza, Ridvanullah Teala alemin icmai. Peygamberlerden sonra insanların en faziletlileridir. Göster getir, gösterebilir. Halid Ömer Hazreti Osman ve Hazreti Ali, Allah onlardan razı olsun. Abidin alel Hakkı. hak üzere bunlar <gülüyor> abid idler. Yani Allah ibadet eden insanlarda. da al hak Hakla beraberlerdi, hakla doğruyla e, istikamet üdürebilir. Müellihimcemi an, ondan hepsini seviyoruz. Öyle nedir yürü? Ahden min eshabi Rasulullah, illa bıxır. Rasulullah'ın ashabından hiçbirini hayırın dışında bir sözle anlayız. Hazret Peygamber'in ashabından hiçbirini hayırın dışında bir sözle anlayız. Şimdi arkadaşlar buradaki paragrafın girişine baktığımız anda. Peygamberlerden sonra insanların en faziletlileri diye sayılıyor. Bu sıralama e, siyasi bir sıralamadır. Ne demek siyasi bir sıralama? Şia dediğimiz bir mezhep, e, bu dört halifeye ağzı alınmayacak küfürler ettiği için, aşırı gidip kulak dediğimiz fırkalar, şiirler, e, bunları hakaret ettiği için, Ehl-i de bunlara dört halife, meyfe diye benimsediği için, Bunların temize çıkartılması, iyiliklerinin ahlaklarının, erdemlerinin belirtilmesi, Şia'nın iddia ettiği gibi kötü olmadıklarının ortaya koyulması gerekiyor, Şia'ya cevap olsun diye. O kapsamda buraya yerleştirilmiş bu metin. Normalde Şia diye bir mezhep olmasaydı, kimse Ali'ye, Hazreti, Ali Hazreti Osman'a, Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e dil uzatmasaydı, insanların fazilet sıralaması diye böyle bir sıralama yapılmazdı. Çünkü... Ee, Üstünlük Allah hakkında takva iledir. Kimin az var kimin çok var olduğunu Allah bilir. Dış görmüş, anlatıcı olabilir. İkincisi, böyle bir sıralama yapılması doğru olsaydı, 4. Ali'den sonra devam edilirdi. Hazreti Ali'den sonra 5. kişi budur, 6. kişi budur, 7. kişi budur diye günümüze kadar gelirdi. Bu da ihtilaflara sebep olurdu. Herkes kendi grubunu... Ee, ayet olduğu yer neresiyse, kendi sevdiği kişiyi en faziletli olarak saymak isterdi. Bu da ikna karşı sebep olabilirdi. Amaç Şia'ya cevap vermek olduğu için ilk dört halifenin ismi sıralanıp orada kesilmiş. Kur'an-ı Kerim'e uygun olan da böyle bir sıralama yapmamaktır aslında. E, son cümle, Peygamber Efendimiz'in ashabının hiçbirini kötü bir sözü de anlayır derken de, Hz. Muaviye, Hz. Ali ile her ne kadar mücadele etmiş olsa da, e, sahabeden olduğu için biz onu Hazreti Muaviye, Hazreti Ali diye anlıyoruz. Ehli Müslümanın genel eğilimi budur. Sahabeler hakkında olumsuz bir cümle kullanılmaz. Ve şunu söylenir, yani Allah bizim ellerimizi kandan korudu, biz de ağızlarımızı bu tür sözden korumamız gerekir diye düşünürüz. Ehli böyle düşünür. Böyle nüket bir Müslüman. Bizdenin ne günüp <gülüyor> günahlardan bir günah sebebiyle Müslümanı tedbir etmeyiz, günah işledi diye Müslüman'a kafir olduğun dinden çıktın demeyiz ve imkanet kebireten her ne kadar büyük günah işlemiş olsa bile izlem yestahil leha onu felas saymadıkça vele nüzi anhu ismeli iman ondan mümin ismini almayız. Sen mümin değilsin diye ona böyle bir tamda bulunmayız. Ve nüsemnihi müminen hakikaten, onu hakikaten mümin diye isimleniyoruz. Yani mümin müslümanlardan biri, günahlardan biri günah işlese, bu büyük günah bile olsa, onu helal saymıyorsa, işte dediği günahı helal saymıyorsa, biz ondan mümin vasfını kaldırmayız. Artık mümin değilsin, dinden çıktın demeyiz. Biz ona mümin hakikaten, hakiki müminisin diye isim veririz. Artık günah işte sen imanın yarısı bitti, dinlerinin yarısı bitti diye düşünmeyiz. Buradaki amaç da işte haricilere veya muhtezileye, muhtezile biliyorsunuz en menzile ve en menzile hariciler dinden çıktı diye düşünüyor. Onlara cevap olsun diye müminlerden bir mümini günah işlediği zaman böyle ifade etmeyiz. Buhari'nin e, kitab-ı imanın giriş kısmında da hadislerden önce buna benzer bir ifade var. Yani orada Hujurat suresindeki sizler sizden iki Müslüman grup savaşırsa müminlerden iki grup savaşırlarsa onların arasını düzeltin ayetini İmam buhari kitabının iman da olarak yazdıktan sonra Allah sen müminen Allah onları mümin diye isimlendirdi yani iki Müslüman grup karşı karşıya gelip savaşma durumuna gelse bile aralarını düzeltin emri var. Demek ki iki Müslüman grup karşı karşıya gelseler, kılıç çekseler, savaşma aşamasına gelseler veya savaşsalar, savaş, yani kan dögülecek, adam öldürülecek. Onlar için bile Allah müminler diye ayette kullandığı için Yunan Buhari not düşmüş olup başlığına. Allah bu ayette birbirine kılıç çeken, savaşan grupları mümin diye isimlendirdi. Diğer verdiği hadis örneklerinde de, Peygamber Efendimiz'in ünlümanındaki örneklerden de aktarıyor. Günah işleyen birine, bizim genel sen kafir oldum, dünyanın sebebiyle dinden çıktım diye bir bulunmuyor. Ve bu Hanife de bunu ifade ediyor burada. Ve 800'ün en yüküne mümin fasıkan gayrekafir, ona fasık mümin denilebilir, fasık mümin de denilebilir. Ancak gayrekafir, kafirleri kastetmemek şartıyla. Yani ona fasık deyip fasıkla dinden çıktığını kastediyorsa, mesela Muğtezi Fasık diyor, Fasık'la imanla küfür arasında bir konumda e, konumlandırıyor. O öyle değil. O kişiyi hakikaten mümin e, olarak görmek şartıyla günahın sebebiyle Fasık denilebilir. Hasan Basri, bu görüşte olanlardan bir tanesi biliyorsunuz. Günah için kişiyi Hasan Basri Fasık diyor. Kastettiği dinden çıkan imanla küfür arasında bir Fasık değil. Mümin ama günahın sebebiyle Fasık. Yani gayra kafir Kafirliği kastetmemek gerekiyor. Şart ne? Yani Günahı ilah saymayacak. İzah edem yestahillah. Vel meshuv alel hüffeynü sünnetün. Ayaklara giydiğimiz üzerlerine meslekmek sünnettir. Ve teravihu fi leyalî şehr-i ramazan sünnetün. Ramazan gecelerinde teravih-i namazı sünnettir. Ve salatu halbe kulli birin ve facilin minel mü'minîn ee, müminlerden facir olan veya iyi olan kişilerin arkasından namaz kılmak caizdir. Şimdi buradaki üç e, fakih bağlantılı cümle var. Bunlar fıkıhla bağlantılı gibi görürse de aslında akayitle bağlantılı. Şimdi günlük hayatta e, avam dediğimiz günlük hayatın içinde ilimle uğraşmayan e, Müslüman vatandaşlar e, Şia'yı olan birini, Şii olan birini veya farklı mezhepten olan birini çoğunluğun kabul etmediği farklı mezhepten olan birini tanımlayabilir. Yani fazla bir sahibi olduğu için tanımlayabilir. Bu tür akayet risalelerinde belli görüşler belirtilerek bunun zıttını düşünen kim varsa o işte Ehl-i Sünnet'in çoğunluğu dışında düşünen biridir. Dikkat et anlamında bu tür fıkhi fetvalar yer alıyor. Mesih üzerine mezhepmek sünnettir. Yine Şii'ye karşı konulmuş bir anlayış. Onlar mezgiymeden de mesediyorlar, biliyorsunuz. Veya Ramazan gecelerinde teravih namazı sünnet diyor Bununla gene Şia bağlaması. Teravih namazı camide cemaatle kılınma uygulaması, Hazreti Ömer Efendimizin e, ortaya koyduğu ve devam eden cemaatle kılınma bir uygulama. Şimdi Hazreti Ömer'i Şia, şia mesedine tutular sevmedikler için onun başlatmış olduğu teravih uygulamasını da kabul etmiyorlar. Bu bir ayrım olsun. Yani Şia olan kişiyi, ileride sahip olan kişiyi ayırsınlar diye bu örnekler verilmiş. O dönem itibariyle teravvi namazı yapılıyorsa değilse bu demek ki sünni değil, şii şi, anlaşılsın diye bu hüküm var. Vessalatü evet. kül, e, halpe külle bir ve facilin mümenni, iyi veya facil olsun, günahkar olsun, müminlerden birinin arkasında namaz kılmak da caizdir. Bu hüküm de arkadaşlar e, toplumda devlet mekanizmasını Fitneyi korumak, fitnenin ortaya çıkmasını engellemek için korunmuş bir hükümdür. Yani iyi ve kötü mümin veya facil kişilerin arkasında namaz kılmak caizdir. Asıl amaç şudur. Biliyorsunuz cuma namazları, bayram namazları devlet yetkilisinin kıldırması veya onun yetki vereceği birinin kıldırması şeklinde gerçekleşir. Eski dönem düşünün. Mesela Basra'daki vali namaz kıldırıyor veya cuma hutbesi okuyor diye düşünün. Şimdi birisi çıkıp diyebilir, bu vali diyor, kötülükleri var, günahlar var, bunun arkasında namaz kılmaz. Şimdi o valinin arkasında namaz kılmasalar, islam şeklinde de arkalanabilir. Bir fitne çıkar, fesat çıkar. Belki bu facirdir diye vali iftira atılabilir. Bu durumda camiden başlayan bir kargaşa ortaya çıkar. Yani bu facirdir, bunun arkasına namaz kılmaz, bu günahkar, arkasında namaz kılılmaz. O zaman e, insanlar arasında, Müslümanlar arasında bir fitne ortaya çıkabilir. Fitne fesat ortaya çıktığı zaman da iç karşıtlık ortaya çıkar. İç karşıtlıklar devletin düzenini bozacağı için dine zarar verir diye ehl-i sünnet düşüncesinde e, düzen korusun, fitne ortaya çıkmasın diye iyi veya kötü onun biri namaz kıldırdığı zaman o kişi mü'min namazı caizdir diye kabul edilir. وَلَا نَبُولْ اِنَّ الْمُؤْمِنَ la يَدُولُ رِزِّنُوكْ ee, mü'min kişiye günahı zarar vermez demeyiz. Önemli arkadaşlar. Şunu söylemeyiz. İnner mü'min la yedir günah ona zarar vermez demeyiz. Mü'mine günaha zarar vermez demeyiz. Şimdi özellikle bunu niye söylüyor? Çünkü şundan dolayı biliyorsunuz Ebu Hanife bir mürci ithamı var. Yani mürciler diyor ki diye iddia ediyorlar. İnanmayan birisi, ateist birisi, kafir birisi, namaz kurasa oluşturduksa, rikâti varsa, her ona hiçbir faydası olur mu? Olmaz. İnanmadığı için yaptığı amelin de faydası olmaz. İmanı varsa da istediği kadar günah işlesin, o günah imanına zarar vermez. İmanın o kişiye zarar vermez diye Mürciye, Ebu Hanife, onu takip edenler böyle düşünüyor. Amel'i gereksiz görüyor veya günahın e, kişiye zarar vermediğini düşünüyor diye ileri sürüyorlar. Ebu Hanife'yi köşeye sıkıştırmak için. Ebu Hanife de açıkça söylüyor. Günah ona mümine zarar vermez demem diyor. Çünkü günahın zarar verdiği açık. Söylediği şey ne? Günah seni dinden çıkarttı demez Ebu Hanife. saymıyorsa bu günah seni dinden çıkarttı demez. Ama dinden çıkma birlikte günah zarar verebilir verir de arkadaşlar. Vela ne kul? Innehu la yedulunlar. E, o cehenneme ateşe cehenneme girmez de demeyiz. Vela kul? Innehu yaflu bi orada ebedi kalacak da demeyiz. Ve inkâne fasıfen her ne kadar fasıf olsa da bade en yakıcı minet dünya mümkün. şart şu ve imkâne fâsiben, ne kadar günahkar olsa da bade en yak duru millet dünya, dünyadan mü'mine, mü'min olarak ayrıldıktan sonra o kişiye cehennemde ebedi kalacak veya cehenneme girmeyecek diye bir söz söylemeyiz. Çünkü günah işlendiği zaman o günahı Allah mukabilince ateşte cehennemde cezasını verebilir veya affedebilir. Bu Allah'ın iradesinde olan bir durum. Dolayısıyla Allah ister affeder, ister cezasını verir. Ee, Allah adına hüküm vermek insana düşmediği için o ebedi cehennemde kalacaktır veya cehenneme hiç girmeyecektir diye hüküm vermez Ebu Hanife. Vela nekul şöyle söylemeyiz. İnne hasenatina makbuletun. İyiliklerimiz kabul edilmiştir. Ve seyyiatina makfur. Günahlarımız da affedilmiştir demeyiz. İyiliklerimiz kabul edildi, günahlarımız da affedildi demeyiz. Niye böyle demeyiz diyor. Çünkü iyiliklerin kabul edildiğinin, günahların affedildiği makam Allah. Allah isterse kabul eder, isterse e, affeder, isterse affetmez. Bu irade Allah olduğu için Allah adına sen affedildin, affedilmedin diye yetki kullanamaz kimse. Bu açıdan ben bunu söylemem diyor. Biliyorsunuz Hristiyanlar, e, kilise. Allah adına yetki kullanılarak günah çıkartma gibi eylemler yapıyorlar. Oysa İslamiyet'te kimse Allah adına böyle bir yetki kullanamaz. Sen şunu yaparsan şu günahını affedilir. Allah seni affeder veya affetmez diye Allah adına yetki kullanamaz. Ebu Hanif Bey şuna dikkat ediyor. Allah'ın irade diye bir sıfatı var. Bu irade Allah'a maksus. Allah'ın iradesi varken Allah adına şu cennetlik diye kimse irade kullanamaz. Kekavudel mürciyeti yani mürceye atfedilen bu görüşler var. Onlar gibi söylemem Ve fakat, ne kul? Biz şunu söyleriz. Ne söyleriz? Men amine haseneten, kim bir iyilik işlerse, cemi-i şerai tüm şartlarına uyarak bir iyilik işlerse, haliyeten neyle uyub, uyubul müfsileti, o iyiliği ifsat eden ayıplardan da uzak olarak şartlarına uygun kim bir iyilik yaparsa, vere ha bil onu da inkar ederek dinden iptal ederek iptal etmezse sıfırlamazsa ve reddetti dinden reddederek onu sıfırlamazsa hatta harcemir et dünya mümin mümin olarak da dünyadan göç ederse afflete senin Allah teala Allah teala onun yaptığı amellerini zayi etmez ve bilekiz Yakbeli Uha minu, ondan kabul eder ve güzeli bu ona veriş, aleyha işte mukabilince cevap verir. Bu da şart ne? İyiliğin farzı var, vacip olan şartlar var. O şartlara uydu, şartlara uyduktan sonra onu ifsat edecek bir kötülük yapmadı. Nedir mesela? E, ya ameli sevabı götürür biliyorsunuz ria çarpık yapmadı. Veya e, Rite gibi irtidat etmedi, dinden çıkmadı bu şekilde dinden çıkma veya karışmadan şartlarına uygun şekilde yaptığı iyiliğini vefat etti Allah'ın huzuruna çıktı. Allah Teala la oha onun yaptığı bunlar amelleri zayi etmez, ha onu ondan kabul eder ona, e, ve bu aleyha karşılığını ona Demek verir hane şirk e, şirk ve küfür dışındaki seyyah günahlar seyyat benim yetüp anha bunlardan tevbe etmemiş olsa sahibi buha bunları işleyen kişi yani şirk küfür dışındaki günahlara işleyen kişi hatta mahtemümmine mümin olarak vefat etse ve innahu fi mesi etllahi teale Allah tealemin iradesine kalmış olur yani şirk cehennem dolu belli cehennemde olduğu belli. Bu ikisinin dışında günah işledi. Başka günahlar işledi. E, tevbe etmeden de öldü. Allah Teala'nın karşısına mümin olarak öldü. Allah huzuruna çıktı. Fe inna hu fe'l Teala. Bu durumda Allah'ın iradesine kalmış olur. İnşa azabı Allah isterse onu azap eder. İnna cehennemle biran miktarınca azap eder ve inşa afa anı veya o kişiyi affeder. Belemu'azzibu innahi asen. E Cehenneme de azap etmeyebilir. Ama o kişinin azap görüp görmemesi, affedilip affedilmemesi fiimeşî etillahi teala Allah Teala'nın iradesine kalmış bir durumdur. Allah'ın iradesine müdahale edip de Allah adına fütun vermemek gerekiyor. Ve riya ize ka fi amelin riya ize ve kafi amelin bir amel. Minel amellerden bir amel. Riyah ile olursa, innahu bu durumda yubdilu ejrahu o yapılan işin sevabını sıfırlar, iptal eder. Ve kezanelik ucu bu kendini beğenmek ucukta böyledir. Şimdi bunu buraya niye ekledi arkadaşlar? Niye Riyah ve yapılıcık buraya niye ekledi? Şundan dolayı ekledi. Dünyada bir kişi iyilik yaptı diyelim, sonra şirket düşse sevaplar sıfırlanıyor. İyilik yaptıktan sonra ateist olsa, İrdikat etse, İslam'dan çıksa gene iyilikle sıfırlanıyor. Veya kişi amel işlerken, e, rüya içinde amel işlemişse, riyakarlık yapmışsa, sevap gene sıfırlanıyor. Veya ucuk içindeyse, kendini beğenmişlik içindeyse gene amel sıfırlanıyor. Bu durumlar yoksa kişide, yani e, şirk yok, küfür yok, e, rüya da yok, ucuk da yok, amelinin şartlarına uygun şekilde işledi, mümin olarak vefat etti, Allah huzuruna geldi. O zaman yetki Allah da Allah isterse affeder isterse günahini tarayınca azap eder. Vel ayatun sabitetun etün enbiya'i. El ayat dediği mucizeler, deliller sabitetun etün sabit enbiya'i. Peygamberler için mucizeler vardır. Peygamberlerin mucizeleri vardır. Vel keramatu bil evliya'i hakkun Evliyalar içinde kerametler haktır. Bu aradaki fark ne arkadaşlar? Mucize haktır. Keramet haktır. Bak şu. Mucize öncesinde peygamber Allah'ın kendisini desteklediğini sözünü aldığı için, Allah ben seni desteklerim dediği için, peygamber öncesinde iddiada bulunabilir. Ben Allah'ım peygamberiyim, mucize de budur diye, tehaddi içinde, meydan okuma içinde bulunabilir. Ama keramet Allah'ın verdiği iksane olan bir durumdur. Keramet e, ortaya çıkan şahıs öncesinde bir iddiada bulunamaz. Ben şu kerameti göstereceğim gibi bir iddiada bulunamaz. Bundan dolayı da kerametin dile döktürülmesiyle doğru kabul edilmez tasavvufta. Çünkü Allah'ın verdiği bir durumdur. O işte Peygamber Efendimiz örneğin Allah bana Kur'an'ı Kerim'i verdi. E, sizler bir ayetine, bir suresine hadi toparlanın cinleri şeytanları bir benzerini getirin diye meydan yapıyor. Getirilemezsiniz, getiremeyeceksiniz deniliyor. E, Muğrize'de meydan okuma vardır. Keramette meydan okuma yoktur. Ve emmelleti tekkûnü ada iblis ve firavun ve Ama e, Allah düşmanları da, da ortaya çıkan bazı olağanüstü durumlar vardır. Mesela iblis de, firavun da, de. fil akbar. Bu konuda rivayetler vardır. Ennehu tane yekkünü lehum. Onlarda bu meydana gelen şeyler. Ve nüsemmiha ayatin vela keramatin. Biz bunları e, mucize veya kera, keramet diye isimlendirmeyiz. Ve lakin nüsemmiha gada'e hacatihim. Fakat biz bunlara taleplerinin karşılık bulması olarak isimlendiririz. Gaza'e hacet olarak isimlendiririz. Ne demek? Şu demek arkadaşlar. Allah adalet sahibi kim çalışırsa neticesini o kişiye veriyor. Mesela diyelim Hindistan'da e, ateş yakıp ateşin üzerinde yürüyerek ayaklarının yanmaması için uzun talimler, riyazetler, araç, e, çalışmalar yaptıktan sonra uğraştıktan sonra e, suyun üzerine geliyor veya ateşin üzerine geliyor, yürüyor, ayakları yanmıyor. Ya bu nedir? O kişinin çalışması neticesinde ortaya çıkan bir durumdur. Allah adalet sahibi olduğu için onun bu ihtiyacının karşılığını veriyor. Bunun için uğraştığı, mücadele ettiği için karşılığını veriyor. Burada Müslüman çalışsaydı aynı şey Müslüman alacaktı. Ateist birisi yapsa diyelim, aynı şey ateist de karşılık görüyor. Dolayısıyla aynen uzay mekiği göndermek gibi ister Müslüman mekiği gönderir, ister ateist gönderir, fark etmez, kim çalışırsa Allah karşılığını veriyor. O kafirde, zalimde veya kötülerin eline çıkan olağanüstü durumlarda Onların çalışmalarının karşılığıdır. Şimdi kesbederse Allah yaratır. Özellikle bir en Allah Teala yakli hacat adayi. Allah Teala bu düşmanların ihtiyaçlarını da ortaya meydana getirir. Istidracen lehum, istidracen lehum ve ukubeden lehum. Onların çekecekleri ceza veya İbe doğru çöküşlerini artırmak için ve yahder bununla batarlar ve ezderdüne artar tu yani hissaneler artar ve küfre, küfürler artar ve özellikle küllüğü tüm bunlarda cayiz bir mümkim ve, mümkün. ve, ve mümkündür. Şimdi isterse işte iyi olsun, ister kötü olsun, ister ateist olsun çünkü çalışırsak çalıştığının neticesi olarak ortaya çıkan sonuçlar vardır. Bu sonuçlar olması da o kişilerin isyanlarını, toyanlarını, küsürlerini, zalimliklerini artırabiliyor. E, neticede bu onlara e, ceza olarak tabi dönecek durumlar. Bunlar ortaya çıkması caiz ve mümkün şeyler. Yani imkansız değil, muhal değil. Çalışılan şeyin karşılığı verildiği için bunlar mümkün şeyler. E, i̇man ehli çalıştığı zaman elde ettiği gibi inanmayanlar da çalıştığı zaman ihtiyaçların karşılığı veriliyor. Allah'ın sünneti Şimdi şöyle söyleyeyim örneğin. Bundan 200 sene önce e, hiç evinden çıkmadan İstanbul'daki bir netleseydiniz. Hiç evinden çıkmadan Konya'daki biriyle e, sesinle konuşacaksın. Böyle bir mucize var deneyseydin. Veya o dönemde şeyhin biri bunu yapabilseydi. Yani İstanbul'da olan birini Konya'daki biriyle görüştürseydi O şeyh çok büyük bir şey olarak görülüyordu. Yani şehirler arası konuşma yaptırdı diye. E, günümüzde bunu icat edenlerin hepsi Müslüman insanlar değil. Telefonla, görüntüme şekilde şimdi olduğu gibi arada uzak mesafeler olduğu halde görüşüyoruz. Bunlar e, olağanüstü şeyler. Bunlar iki saniye öncesine göre. Ama nedir? Çalışılan şeyler. Allah çalıştığı zaman çalışanın karşılığını veriyor. Ve te Allahü teala halikan qable en yahluqa Allahü Teala yaratman ötmeninde de halik yaratıcı idi ve razikan qable en yer. Rızık vermeden önce de rızık vericiydi. Burada kastettiği şey nedir arkadaşlar? İnsanlar bir şey yaptığı zaman isim alırlar. Örneğin bir çocuk düşünün, çocuk yürümeye başladı, yürüyor diye isim alır. Anne baba diye e, dilinden kelimeler dökülmeye başlayınca işte oğlumuz konuştu, e, konuşan diye isim alır. İnsanlar yaptıkça isim alırlar. Allah'ın yaratıcı ismi vardır, Allah'ın razılık ismi vardır veya diğer isimler vardır. Allah yarat için bir şey meydan getirdiği için bu ismi almış değildir veya birine rızık verdiği için Allah rızık razı ismi verilmiş değildir Allah bu isimlere her zaman sahipti yani bir şey yaptı da bu isimlere hak kazandı aşağı değil Allah-u Teala yura fil ahireti ahirette allah Teala görülecektir ve yerahum minune müminler Allah görecektir fil cenneti cennette iken Pita Yunelü'cü'nün başlarındaki gözleri ile bir ateş veya kefiye yani benzetme veya nasıl olduğunu e, bilmiyoruz. Ayrıntısına vakit değiliz ancak e, cennette müminler başlarındaki gözleriyle Allah'a görecekler. Bela yekün beynehu ve beyne halkihi Allah'la kullar arasında mesafetin bir mesafede olmayacak. Şimdi arkadaşlar burada bahsedilen ruhiyetullah, cennette müminler Allah'ı görmesi, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle açık olmamakla birlikte, hadislerde yer aldığı için hadislerle ayetleri beraber düşünmemek için, düşününler alimleri, cennette ruhiyetullah haktır diye düşünüyorlar. Ama şu ilkeyi de korlar. dünyadakine benzemez. Şimdi dünyada gözün bir nesneyi görebilmesi için, Göreceğimiz şeyin karşımızda olması gerekir. Belli bir yakınlıkta olması gerekir. Belli bir aydınlık olması gerekir. Belli bir mesafe olması gerekir. Karşıdaki kişiyi görebilirim. Yani şu an ben bilgisayar görüyorum diye. Siz kendi bilgisayarınızı görüyorsunuz. Ama yan dairede oturan birinin elini hiç göremiyorsunuz. Arada perde var, mesafe var falan. Şimdi dünyada görmek için mesafe gerekir. işte aydınlık gerekir. Allah da biz ahirette, nöminler, cennette Allah'ın görecekler ama o görme dünyadakine benzemeyecek. Ama nasıl olacağını da bilmiyoruz. Çünkü dünyadaki gibi olsa, yani karşıda olsa haşa, Allah'a bir mekan vermiş oluruz. Allah'la aramızda bir yakınlık olmuş olur. Böyle olmayacak ama nasıl olacağını, ayrıntısını bilmiyoruz. Kabul etmemiz, ya buna var olacak diye iman etmemiz, ayette e, kapalı şekilde olsa da, hadislerde açıkça yer aldığı için, en ikinlet bunu kabul ederler. Şimdi burada bırakalım arkadaşlar. Birazdan bir kelam dersi daha var. O yüzden dersi büklememiz gerekiyor. Haftaya vel iman diye başlarız. E, haftaya biter. Allah'ın izni